Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi çok genler testine geçiyoruz. Biraz zor sorulardan da oluşuyor arkadaşlarım. Çok güzel sorular da var. Tam böyle sınavda çıkma potansiyeli olan sorulardan da koyduk. Güzel bir test olmuş. Hemen birlikte birer Bismillah diyelim. Çözümlerine başlayalım. Bakalım birinci sorumuz ne diyor. Şimdi ABC düzgün altıgeninde şuradakini kesip e, sonra A noktası etrafında döndürüyor ve şuraya getirip yapıştırıyor diyebiliriz dostlar. Bize de diyor ki C üstü D uzunluğu nedir? Şimdi ne diyoruz biz kardeşlerim? Sürekli söylediğimiz şey bir şeklin içerisinde salak bir uzunluğu soruyorsa size o salak uzunluğu ki burada C üstü D salak bir uzunluktur. Yani hiçbir sıfatı yok köşegen değil kısa köşegen değil uzun köşegen değil falan bunu hipotenüs yapacaksınız demiştik dostlarım. Şimdi AB'yi 2 vermiş bize. Yani düzgün altıgenin bir kenarı 2. Şurası 2. 2. Şurası da 2 diyelim. Hemen şu CF'yi şöyle biraz uzatalım. Bu bizim düzgün altıgenimizin uzun köşegenidir ki bir uzunluğu kenarın iki katına eşitti. 4 diyelim. Düzgün altıgen açı ortay oluyordu kardeşlerim. Düzgün altıgende uzun köşegen. O yüzden 60 diyelim. Gelin bakın şuradan da bir diklik indirdiğimde Artık aradığım adamı dik üçgenin hipotenüsü yaptım kardeşim. Şimdi şurası da 2. Şurada bir 30-60-90 çıktı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Şuraya 3 kaldı diyelim. 60'ın karşısı ise köküç katı olacaktı. 1 köküç. İşte sana Pisagor'u oluşturdum kardeşim. Geri kalan Pisagor'u yapacaksın hemen. X kare eşittir. Köküçün karesi 3. 5'in karesi 25. Topladım 28. X eşittir. 2 kök 7 eşittir. Kök 28 olduğu için çıkarttık dışarıya geldik 2'ye. Bir katlama sorusu. B üssü etrafında katlanıyormuş. DB üssü, DB üssü yani şurası eşitmiş AYE e yani düzgün beşgenimin bir kenarına eşit. O halde bütün kenarlarına şu simgeyi koyarsak dostlarım ki bakın şu kenar katlandı buraya geldi, buna da aynı simgeyi koyuyorum. Şuradaki eşkenarı oluşturdum. O halde burası 60, 60, 60'ı yazalım dedim. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Şuraya 48 kaldı. İkiz kenarın tepesi 48, 132 kaldı eşit açılarına. 66, 66 paylaştılar. Burası 66 ise Yine biliyorum ki düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. 108'den de 66'yı çıkartalım. 42 kaldı aranan yere. Cevap deniziden geldi arkadaşlarım. Geldik 3 numaraya. Evet bayağı bir zor bir sorudur. Bunu benden önce çözmeye çalıştıysanız zorlanmış olabilirsiniz. Dikkatlice dinleyin arkadaşlarım. Ben de ilk çözdüğümde bu soruyu sınıfta çözüyorum arkadaşlarınıza. Çözdüğümde ben de bayağı bir zorlandım. Hani ilk betapta göremediğim bir sorudur. Bakın neler yapacağım şimdi arkadaşlarım. Dikkatlice takip edin. Şimdi bana K'l ile LM'nin oranını sorduğu için ben dedim ki bu ikisini bir benzerlik yapmaya çalışayım. Şöyle L'den şuraya bir paralel çizdim fakat şuraları nasıl böleceğini bilmediğim için oradan yemedi. L'yi şöyle uzattığımda bu uzun köşegendir tam buraya gelecek kardeşim. İşte bu tarafa doğru uzattığımda bakın şöyle yine uzun köşegen tam buraya gelecek. Şurayı birleştirip ve şurayı birleştirdiğimde işte dedim ki kendi kendime lan şu kelebek üçgenden ben zaten aranan yeri direkt buluyorum kardeşim. Şimdi burada düzgün altıgenin bir kenarına normalde işte A deyip devam edebilirdim. Fakat böyle yaptığımda rasyonel sayılarla muhatap olduğumu gördüğüm için arkadaşlarım şimdi daha önceden çözdüm ya ben oradan biliyorum. O yüzden direkt buraya bir kenarını 6a dedim arkadaşım düzgün altıgenimin. Dolayısıyla uzun köşegen ne çıktı? 2 katı 12a. Şuraya geldim. Bakın burası 6a, burası 12a. Şurayı bilmiyorum dedim. Buraya da bir soru işareti çakayım şimdi. Şimdi ben eğer ki Bakın kelebeği gördünüz. Kelebeğin oranı üst taban 18a bölü alttaki taban 18a artı soru işareti. İşte bu oran neye eşit kardeşim? KL'nin LM'yi oranına eşit. Yani benim aradığım cevap burada gizli. KL bölü KM. Yok LM pardon LM. İstediğim şey burası yani dostum. O zaman diyorum ki eksik olan tek yer soru işareti. Şimdi hedef değişti. Artık soru işaretini bulmak istiyorum. Şimdi bunu komple siliyorum kardeşim. Şimdi soru işaretini bulmak için yeni bir kelebek oluşturacağım diyorum dostlar. Bakın ne yapıyorum. Şunu yapacaksınız. Onu da kırmızıyla yapayım hatta. Şöyle koyu kırmızıya alayım. Bakın şu kelebeği yapacağım şimdi şuradan Kağıdan aşağıya da şöyle bir diklik indirdim Burası tam dik yine N'den de buraya bir diklik çizdim ve bakınız şu kelebek üçgen bana aradığım yeri bulduracak şimdi dostlarım Şimdi bir kenara ne demiştik 6a demiştik unutmayın Bakın şurası 6a 6a şu açı 120 olduğu için kök 3 katı 6a kök Aynı şey 6a kök 3. Şurası da şunun tamamının yarısı arkadaşım bak diklik iniyor ya ikiz kenar üçgende tabanı ikiye bölecek 3a kök 3. Aynı şey burası için de geçerli 3a kök 3 de burada. Bakın kelebeğin oranı ne çıktı 3e. Şurası da 12, 3 daha 15. 3e 15. Yani 1'e 5. O halde şurası 1k ise şuranın tamamı 5K olacak dedim dostlarım. Ve bakın şimdi toplam 6K'dır burası. 6K şuna eşit arkadaşlarım. Şimdi şurada e, yine 60'tır burası, 60'tır şurası 30'dur. 60'ın karşısı 3A köküçse 30'un karşısı şu parça 3A olacak. Yine aynı şekilde şuradaki parça da 3A gelecek. Ve toplam hepsine çıktı? 6, 12 daha 18... Altı da şuranın tamamı 24. 3 buradan 27. 3 de buradan 30 A geldi. 6K 30 A'ya eşit. Demek ki K eşittir 5 A. Yani şurası 5 A çıktı arkadaşım. Peki 5 A burası. Şuraya 3 A demiştim. 2 A kaldı mı buraya arkadaşlar? Bak dikkat edin. Şu kısım 2 A. Peki toplam 6 A'ydı ki. Ve düzgün altıgenimin bir kenarı soru işaretine ne kaldı? 4A. Aha da soru bitti. Soru işareti yerine 4A yazın. 18A bölü 22A gelir. Sadeleştirirsem de 9 bölü 11 çıkar. Cevap Bursa'dan patladı gitti. Evet dostlarım geçtim. 4 numaralı soruya. Bakın bu da sınav sorusunun çok kopyasıdır arkadaşlar. Güzel de olmuş. Şimdi Burada öncelikle diyor ki şu P, R, L, M, N, O. Bunlar orta noktalar. Yani şurayı hep ikiye bölmüşler arkadaşlarım. Önce bunları bir söyleyelim. Şunların hepsi eşit. Yani düzgün altıgen mi? Onu bilmiyorum. Normal altıgenmiş. Farklı simgelerle de gösterebilirim şöyle. Buna üç tane koyalım mesela. Önemli olan bunların eşit olması dostlar. Buna da şu simgeyi koyalım. Bu da tek çizgi kalsın ya. Buna da şöyle yuvarlak yapalım. Koyu yapalım. Şimdi biz bu soruları nasıl çözüyoruz dostum? Hemen şu verilen noktadan, k noktasından, çokgenin bütün köşelerine şöyle doğrularımızı çiziyoruz. Her bir köşesine. Şöyle çizdik. Sonra canımızın istediği herhangi bir üçgenden başlayabiliriz. Mesela şuradan başlayalım. Buraya x dedim. Kenar ortayı olduğu için bu da x. Şurası 8-x oldu. Yine kenar ortay olduğu için 8 eksi x de burası. Şimdi toplamın 12 olması lazım. O yüzden 4'ü yazıyorum. 8 ile 4'ün toplamı 12. Eksi x'ten kurtulmak için de artı x yazıyorum. E kenar ortay olduğu için bu da 4 artı x. Şimdi 18'e tamamlamalıyım. O yüzden 14 eksi x geldi burası. E kenar ortaysa 14 eksi x de burada. 16'ymiş burası. 16'ya tamamlamak için 2 artı x yazıyorum. Kenar ortaysa buraya da 2 artı x. Şimdi burası s1'miş. Bakın şu bölge o halde s1'den şu 2 artı x'i çıkarınca bulacağız değil mi? Yani 2 eksi x olacak. Parantezi içeriye dağıttım. Peki şu bölgede buna eşit arkadaşlarım. Yani s1 eksi 2 eksi x olacak. Ve bakın şu ikisinin toplamı x ile şunun toplamı s2'ye eşit. Yani s2 eşittir. X artı S1-2 x, X'ler gitti. Eksi 2'yi buraya aldım. S2'yi buraya aldım. S1-S2 oldu. Zaten aranan cevap da geldi Ceyhan'dan. Evet. 5 numarada güzel ve zor bir sorudur dostlarım. Klasik de bir sorudur aslında. Biliyor musunuz kardeşler? Şöyle düzgün beşgeni ee, düzgün beşgende Dışarıdan yukarıdan aşağı bir diklik indiğinde tam şöyle köşelerden herhangi birine Hemen şu kuralımız vardı ya şu D'den aşağıya bir diklik indirince Bu diklik kenarı ikiye böler açıyı da ikiye böler dediğimiz kural var ya bunu kullanacağız Bakın D'den aşağıya bir diklik indiriyorum Bu kenarı ikiye böldü KK Açıyı da ikiye bölecek tabii ki şurayı da çizeyim burası çiz çıkmamış bize de buradaki x'i soruyor kardeşlerim şimdi tabii burası k k ise oldu bir kenarın uzunluğu 2k şu da 2k olacak çünkü kesip buraya yapıştırılmış sonra da diyorum ki bak şuradan da bir diklik çizersem şu diklik 90'ın karşısı 2k burası da k'dır kardeşim şu dikdörtgenden dolayı k ise burası da k demek ki burası 30 olacak ki 30'un karşısı k olsun burası da 60 derece geldi Şimdi peki başka ne biliyoruz? Şunu da şöyle çizelim. Şimdi şuradaki düzgün beşgenin kalan kısmını da çizeyim. Bak dostum bu neydi? Aynı zamanda açı orta. Yani şurası 54 derecedir. Tabii ki bu tarafı da 54 derece. E şurada da bir şöyle kırmızı alayım artık. Bir dikdörtgen oluşturduk biz. Şurası 90 derece normalde. Peki 54 şurasıysa bu açıya da 36 kaldı mı kardeşlerim? Şimdi son darbeye bakın dostlar. Onu da aha yeşille yapıyorum. Bak şu açı bizim düzgün beşgenimizin bir iç açısı değil mi? Şuranın tamamı. 108 olacak yani burası. Ne var içinde? 60 var. 36 var. Bir de aradığım yer x var. Toplamları 108 olacak. Burası 96. X'in 12 olması lazım ki toplam 108'e ulaşabilelim arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 6 numaradayız. Hemen halletmeye çalışalım. Bakın az önce söylediğimiz kural. Köşeden kenar orta ise bu kesin diktir. Bu kesin açıortaydır ortaydır. Yani 54, 54 parçaladı bunu. Sonra şu sağdaki pembeyi devirmiş bu tarafa. Şimdi burası 90'dı. Bu adam, bakın şu simgeyi koyduğum kenar. Burada da, burada da. Döndükten sonra da birbirine eşit. Yani buralar 45-45 derece oldu. İkiz dik üçgene döndü bu adam. Şu C açısı düzgün beşgenimin bir iç açısıdır. 108 derecedir. Şu D üstü dediğim şuranın tamamı şuradaki 54 derecedir. O yüzden şu açıya 9 derece kaldı arkadaşım 45'i çıkarttığım için. Sonra alfaya bakın şu üçgende. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından 108 ile 9'un toplamı 117 yaptı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet geldik 7 numaraya. Düzgün altıgen kenarları çakışacak şekilde 7 tanesi bir kenarı da bir birinmiş. Oluşan şu kesik kesik çizginin ki önce bunun düzgün altıgen olduğunu görmemiz lazım dostlarım. Şu anda baktığınızda hani evet eş düzgün altıgenlerin köşeleri birleştirilmiş buradan söyleyebiliyorsan şu kenarların her birinin birbirine eşit olduğunu tamam eyvallah düzgün altıgen olduğuna ikna olduysan sıkıntı yok. Ama için rahat değilse en azından iki kenarın üç kenarın uzunluğunu bul hepsinin eşit çıktığını görünce tamam bu düzgün altıgenmiş diyebilirsin. Şimdi benim hedefim bir kenarı bulmak bakın şurası düzgün altıgenimin uzun köşegeni bir kenarına iki bir birim dediği için uzun köşegen iki katı olacak iki. Şurası zaten bir kenardır bir. Bunu şöyle devam ettirelim. Diğer köşeye kadar gelsin. Burası da iki olsun. Sonra şurası benim kısa köşegenimdir. Bir kenarın 3 katıydı. Bir 3 oldu. Ve kısa köşegen buraya kenara her zaman dikinecekti. İşte size Pisagor'u oluşturduk. Dört, üç daha kök yedi geldi bir kenar. Sen bunu istersen, bak şurayı da şöyle devam ettir. Şuradaki pisagoru da yap, yine bunu kök yedi bulacaksın. İstersen buradan birkaç pisagor daha yap, diğer kenarlardan da birini bul. Kök yediyi bulacaksın kardeşim. Şimdi bana da düzgün altıgenin alanını soruyor. 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı düzgün altıgenin alanı. Demek ki 6 çarpı kök yedinin karesi 7, yedi, kök 3, bölü 4'ü. 42 bölü 4 21 kök 3 bölü 2 şıkkı doğru cevaptır. Evet 8'deyiz. Bir birim kenarlı düzgün altıgenlerden oluşan reklam çalışması verilmiş. Taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor dostum. Şimdi bir kenarı 1 ise şurası da 1 1 olduğu için kısa köşegen kök 3 geldi. Kısa köşegen kök 3 bakın dikdörtgenin. Alanını bulduk. 1 çarpı kök 3, kök bunun alanı. Bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani bir kere 5 kök 3 kesinlikle var. Sıra geldi şuraya. Şimdi burası 1, burası kök 3. Gelin şu uzun köşegeni de çizelim. Şurası kısa köşegen kenara dikinecek. Burası 90. Uzun köşegen açı 60, 60. Şurası 30 çıktı. 30'un karşısı bir 60'ın karşısı kök3, 90'ın karşısı 2. Yine burası da 1, yine burası da kök3. Gelin şimdi şunun alanını bulalım şu dik üçgenin. O da 1 çarpı kök3/2. E hocam bundan 2 tane var. Çarpı 2'den kök3 de bunun alanı geldi. Şuranın ikisinin toplam alanı da kök3. 5 tane de önceden vardı. Toplam 6 kök3 yaptı. Sorunun cevabı Denizli'den patladı gitti. Evet, 9 numaradayız. <gülüyor> Bakın sınav sorusunun yine benzeri olmuş arkadaşlarım. Kaç metal parça gerekiyor ki şurada bir düzgün çokgen oluşsun diyor bize. Öncelikle bildiğimiz şeyler. Şimdi bu ikiz kenarın taban açısı 70-70'miş şuradaki açılar. O yüzden şurası 110. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için 90 topladım ikisini 200 yaptı. Şuraya 160 kaldı. Yani benim oluşan şu çokgenimin, şuradaki çokgenimin dostlar bir iç açısı 160 çıktı dolayısıyla bir dış açısı 20 derece olacak değil mi dış açımız 20 peki kenar sayısını nasıl buluyorduk 360 bölü 20 diyerek buluyorduk dostlarım ee, hemen sıfırlar gitti 18 kenarlı bir şekilmiş bu demek ki 18 tane şu parçalara ihtiyacımız varmış toplam 18 tane parçayla biz işi bitiriyormuşuz Evet 10 numaradayız. Düzgün altıgen biçimindeki karton. Bakın düzgün altıgen bir kere burası kesin tam ikiye böldüğü için kesinlikle dik. Şuna kısa köşegen diyelim bir kenara k k dediğimde kısa köşegen köküç katıydı k köküç. Demek ki bu da k köküç yani şurası k köküç çıktı. Şimdi şu ek'yı bulacağım arkadaşlarım ek. Şöyle yapalım. K 3 demeyelim. iki katını alalım bunların hepsinin. 2K köküç, 2K 3 olsun bunlar. Çünkü burası bir kenar 2K olsun ki şuralar KK diye böleyim diye yaptım bunu. Şurada da Pisagor çakıyorum hemen. 2K köküçün karesi 12K kare. Bir de buradan geliyor K kare. 13 tane K kare yaptı. K kök 13 geldi. Bu uzunluk. Yani şuradaki e, K dediğim yer. E, K. K kök 13'müş kardeşim. Kat çizgisi her zaman açı ortaydı. Şu bir açı ML'yi mi vermiş bize? ML 2 köküç. Bakın şimdi açıortay teoremi yapıyorum. E, soruyor. 2K köküç bu kol. 2 köküç ayağı. Demek ki direkt aynısı. K köküçse direkt köküç olacak. Buranın uzunluğu cevap Bursa'dan çıktı diyebiliriz. Gel ablacığım gel. Sen şey yap. Ben soru çözüyorum. Evet. 11 numaradayım. Şekil 1'deki kenar uzunlukları eşit olan düzgün altıgen kare ve eşkenar üçgen biçimde ilişki kağıtları kenarları çakışacak biçimde bu şekilde yerleştirilmiş. Tamamdır. Şimdi bildiğimiz şeyler. Karenin bir kenarına şu simgeyi koyduysam bütün kenarlarına da koydum. Sonra düzgün altıgenin de aynen bütün kenarlarına aynı simgeyi hemen yerleştirdik. Ve bakın kırmızı eşkenarın bir kenarına koyduysak şuna da koyduk olay bitti. Şimdi karının bir iç açısı 90 dereceydi. Şuraya 90 yazalım. Sonra e, düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Şu boşluğa 30 derece kaldı. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 dereceydi. O halde şuraya da 30 kaldı. 30 30 oldu. Ve bakın şu ikiz kenarımızın tepe açısı 30 derece. O halde şu taban açılarına 75, 75 kalacak. Şurası 75. <gülüyor> Şimdi karenin bir iç açısı 90 olduğu için şuraya 15 kaldı. 15, 90'dan alfaya da 75 geldi diyebiliriz. Geldik 12 numaraya. Düzgün altıgen biçimindeki kağıt gelmiş çakıştırmış buraya. Şimdi bu buna eşit katlanmadan öncekine. Bu buna eşit şu eşitliklerin hepsini gösterelim arkadaşlarım. Şunlar hep birbirine eşit kenarlar. Şekil 2'de oluşan şu altıgenin çevresinin şunun çevresine oranı. E bu kenara da bir a dersek a a şurası da a burası 2 a yani bu düzgün altıgenin bir kenarı 2 a geldi. Çevresi 6 tane 2'den 12 a'dır bunun çevresi. Şimdi şununkini hesaplayalım. Şimdi dostlar Şuralara da AA diyelim. Bakın şu kenara hesaplayacağım şimdi. Öncelikle şu benim uzun köşegenimdir ki 4 A uzunluğundadır değil mi? Şuranın tamamı 4 A hepsi. Bakın şu da şuradaki yamuğun orta tabanı çıktı arkadaşlarım. Şu yamuğun orta tabanı. Nasıl buluyorduk yamuğun orta tabanını? Alt taban artı üst taban bölü 2. E burası 4 A. 2 A ile topladım 6. 2'ye böldüm 3 A geldi. O zaman bu da 3 A Şimdi de şunun çevresini hesaplayalım. A 1A'da buradan 2, 3 buradan 5, 3 buradan 8, 9 10A bunun çevresiymiş. Bununki de 10A. Çevrelerinin oranını soruyor. 10/12. Yani 5/6 geldi. Edirne'den çıktı cevabımız. Devam. 13 numaradayız. Düzgün beşgen biçimindeki kesilerek bir miktar kaydırılmış ve buraya getirilmiş. Bakın yine şuranın kenar olduğu için 90 buranın da açı olduğunu ilk sorumuzda bu kuralı söyledik. Şimdi şurası 54 derece o halde diyelim. Sonra diyor ki <gülüyor> AHK, HB de K, H, H üssü 2 kymış O zaman 2K buradan buraya kaydırıldıysa bu da buradan buraya 2K birim kaymak zorunda. Ve düzgün beşgenimin bir kenarı 2K. O zaman BC de 2K. Şu DC de 2K oldu değil mi dostlarım? Şurası da 2K. Ve bakın bu üçgen ikiz kenar üçgen çıktı. Bu da alfa. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan 2 alfa 54, alfa 27 geldi. Evet 14 numaradayız. Düzgün altıgen biçimindeki fayanslar var. Kesilip çıkarıldı. Farklı renkte konuldu. Ero 70. Ero. Şurası 70. BKL. BKL. Şurası 40. OMN. Şuradaki X'i de bize soruyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Düzgün altıgenin karşılıklı şu kenarları birbirine paralel. Bakın ben burada şu kuralı yapacağım. Hatırlayın hani şöyle. Şöyle Z'nin M'nin abartılmış hali vardı ya tarak kuralı deniyor kim kimileri buna. O kuralı yapacağım bakın dostlarım. Şuradaki 70 sola bakıyor. Eşkenar olduğu için 60 sağ tarafa bakıyor. Şuradaki X sola bakıyor. Burası kareden dolayı 90 sağ tarafa bakıyor. Şimdi burada da sola bakanı almalıyım çünkü kural buydu. Sol sağ, sol sağ. İki defa peş pe'e sağa bakan olmazdı arkadaşlarım E burası 90 40 buraya da 50 kaldı 50 de sola bakıyor Şimdi sola bakanlar 70 x ve 50 70 x ve 50'nin toplamı sağa bakan 60 ile 90'ın toplamına eşit 50'yi çıkarttım 10 kaldı 70'i çıkarttım 20 kaldı x eşittir 20 artı 10 Bursa paketledik gitti 14. Geldik 15'e. B köşesi etrafında saat yönünde döndürülüyor. Bakın şimdi dostlarım. Şu EB'yi çizsek. EB. Alttaki düzgün altıgenin uzun köşegeni oldu mu kardeşim? Şimdi ben bunun bir kenarına A dersem şöyle. Bu ne oldu? A 2A oldu değil mi? Alttakinin uzun köşegeni. Peki MB'yi birleştirsem. E bu da üsttekinin uzun köşegeni bu da 2A ve bakın şurada bir ikiz kenar üçgen çıkarttım x diyorum buna şimdi farklı renkte kalemimi alayım şimdi şuradaki FN'yi 6 vermiş bize dostlarım bakın ben şu FB'yi birleştiriyorum bu kısa köşegeni oldu alttakinin A köküç diyorum şu NB'yi birleştiriyorum bu da üsttekinin kısa köşegeni, buna da a kök 3 diyorum. Bakın bir ikiz kenar üçgen burada, bir ikiz kenar üçgen de burada çıktı karşıma. Bunları benzerliyorum hemen. Şimdi birinin ikiz olan kenarı a kök 3, diğerinin ikiz olan kenarı 2a. Birinin tabanı 6, diğerinin de x. Şu a'ları silelim. 12 eşittir x kök 3, 12 bölü kök 3 eşittir x dört kök eşittir x çıktı cevap Bursa'dan geldi. 16 numaradayız bir kenarı bir birim olan düzgün altıgen var yani şurası bir bakınız şurası bir kök şurası bir kök bir kök bir de burası bir kök bunlar da kök üç kök kök ve ben şu kısa köşegenin kenara dikindiğini biliyorum. Alın size Pisagor bağıntısı arkadaşlar. türlü bitti soru. Şimdi x kare eşittir. Birin karesi 1. Bir. bir de burada 4 köküç var. Karesi 48. Topladım 49. 7'yi paketledim. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. En kenarlı bir düzgün çokgenin dış açılar toplamı 360. Mert taban açıları 85 olan ikiz kenar yamuk biçimindeki plakaları Yine birleştirip kolye yapıyor. Bakın benzerini çözdük. Şimdi şurası 85 ise şu açımız kesinlikle 95 olur. E o zaman bu da aynı yamuk olduğu için bu da 95. Yani şuranın toplamı 190 yaptı arkadaşlarım. 360'a kaç kaldı? 170. Bakın bu sefer bir iç açımızı 170 bulduk arkadaşlarım. Şunların hepsi 170. O zaman dış açımız ne çıktı? 10. Nasıl buluyorduk kenar sayısını? 360'ı dış açıya böl. 36 tane kenar lazım bize. Şunlardan lazım. 36 tane. Yani 36 tane plaka lazım arkadaşlar. Cevap Denizli'den geldi. Sanırım testimiz de bitti. Evet arkadaşlar öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.